Herkese merhabalar ben Hüseyin Oçak bugün sizlerle birlikte yine bir konuyu tartışacağız aslında bildiğiniz üzere öğretmenler seminerlere okula giderek başlamıştı yani bu seminerler kendi aralarındaki seminerler yüz yüze devam ediyordu şu durumda bugün bir gelen habere göre 34 tane okulda koronavirüsü tespit edildi yani öğretmenlerdi Çıktı bu koronavirüsü diye düşünüyorum. Bu konu hakkında ayrıntı verilmedi. Eğer bu konu hakkında bilginiz varsa aşağıda yorum kısmında belirtmeyi unutmayınız. 34 tane okulda koronavirüsü çıktı, açıklandı. Zaten bu videoyu da bunun için hazırlıyorum sizlere bilgi vermek için. Detaylar zaten videomuzda olacak. Bu okulların tam listesi de aşağıda yorum kısmında sizlerle olacak. Hadi dilerseniz videomuza geçelim. 21 Eylül'de öğrencilerin okulda yüz yüze eğitimi düşünülürken Eğitimsen'den şok bir açıklama geldi. sen bugün itibariyle 34 tane okulda koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada öğretmenlerin seminerler için okullara gittiği açıklanırken öte yandan da vaka çıkan okulların isimleri de tam liste olarak paylaşıldı. O isimlere ulaşmak için de Aşağıda yorum kısmına ulaşabilirsiniz oraya bırakacağım bu okulların isimlerini. Sağlık Bakanlığı'nın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak yaptığı açıklamada okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimde başlayacak. 21 Eylül'de ise yüz yüze eğitim olarak devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçle ilgili titiz bir şekilde çalışırken öte yandan bu süreç hakkında bilgi almaları gereken öğretmenler seminerlere katıldı. Bu seminerler uzaktan değil de yüz yüze olarak görüldü. Aynı zamanda ne kadar doğru bilmiyorum fakat okuduğum kadarıyla, internetten veya çeşitli kaynaklarda ulaştığım kadarıyla o öğretmenlerin bu seminerlere katılımı zorunlu. Sen yazılı bir açıklama yaparak 34 okulda koronavirüsünün tespit edildiğini açıkladı ve bu okulların isimlerini kamuoyuyla paylaştı. Şimdi insanların aklına şu soru geldi. Eğer Eğitim henüz tam bir şekilde başlamamışken Öğretmenler de koronavirüsü testi pozitif çıkmış ise Okullar normal bir şekilde açıldığında Öğrenciler ne yapacak? Bu ciddi anlamda çok hassas bir konu Bakanlıklar hassas bir şekilde çalışıyordur üzerinde eminim Ama Gerçekten şu aşamada vakalar hızla artıyorken Eğitimin yüz yüze yapılması Bence Uygun değil. Bunu bir kez daha yeniliyorum. Ve zaten bundan önceki videolarımda da okullarla ilgili okullar açılmalı mı? Üniversiteler açılacak mı? Gibi videolarımda da bulabilirsiniz. Tamamıyla bu görüşü savundum. Gerçekten tedbirler alınsa dahi yüz yüze eğitim yapılmamalı. Uzaktan eğitimde en azından yarım dönem devam edilmeli diye düşünüyorum. Çünkü bugün 34 tane okulda. Ee, koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklandı 34 okulda toplam 80 tane vaka var diye okudum ne kadar doğru bilmiyorum fakat eğer bu eğitim yüz yüze bir şekilde devam edecek olursa ciddi anlamda riskler var çünkü çocukların birbirine dokunmasını ya da ne bileyim şakalaşmasını engelleyemezsiniz her ne kadar yasak koysanız da bunları anlatsanız da illa ki tenebise çıkıldığında bir temas olacak ya da ne bileyim tuvaletlerde bir araya gelinecek koridorlarda okullar o kadar geniş değil. Yani düşündüğünüz gibi geniş olduğunu düşünmüyorum okulların. Ciddi anlamda eğitimin bir süre daha uzaktan görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konu hakkında elime bilgi gelirse, bir bilgiye ulaşırsam veya herhangi bir gelişme olursa koronavirüs hakkında bu kanalda rahatlıkla bulabileceksiniz bu içerikleri.